kaçak şey yok eğer onun sağ ol olmazsa ver. canın sağ olsun. Hayır <Gülüyor> şu <Gülüyor> <Gülüyor> Ne <are> oluyor <you>, be? Rasim gel hele. Gel gel şuradan gel hele. Bir şey gösterelim <laughs> <laughs> <laughs> oh my god okay <laughs> first <laughs> Ağa, ha, halap. Ha. Ha, ha. Ver şunu. Ver diyorum ver. Geçmişti <gülüyor> ya. Lan lanet versene. Tablet Sen kapat. Ya sen kapat onu. Hayır sen kapat. Abone olduk. Yok açmıyor sana demedim hep ne vuruyorsun? <gülüyor> Bu halde şey var burada. Yok kendi der şey mi vuruyorsun? Senin elin mi çarpa? Kavya delikanlı diyorlar babaya baksana Kavya Kavya Kavya Kavya çıkar Ondakine sebep suçu vurmuyor <gülüyor> ben <gülüyor> de... Aaa! ya köpek! <gülüyor> <gülüyor> ne düşünüyorsun? Güzel vurdun ama. Oş, vazgeçtim. <gülüyor> Anne, susma. Az kadar bir özleneme tamam. Namını oku Ne? Ne var lan? Sosuna çıkmışsın. Hiç Şöyle, güzel Bak, evet bir şimdi bir vuruyoruz. Evet çok mutluyum. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <lan>? <gülüyor> Vay, ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne <gülüyor> Bizim beter <içmedi. gülüyor> yok yere gittin canım benim sana kameraya bak Abi, Abi vallahi rezil <gülüyoruz> <gülüyoruz> <gülüyoruz> <gülüyoruz> Bir dede ayıca benziyor. <Gülüyor> ya niye yaptın? Ne <Gülüyor> dedin? <Gülüyor> <Gülüyor> Anne! Geçen. <Gülüyor> ya sen salak mısın? Gerçekten seni Şu an yapma şunu. Scorper çıkıyor, Scorper. <gülüyor> <Gülüyor> Ağzını sikerim seni lan Götveren <gülüyor> Quero ser... Kanki yanındaki ne yok bir kere vurdun. Abi sebep olmuyor ki bu. Anlamı Sebebi. yok ya. Yok öbe. Ananı <gülüyor> sikerim ama ha. <gülüyor> <Ne yapıyorsun> kanka. İyi geleceğim sana. sevdiğim. Çok pis vuracağı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <O reyde. gülüyor> <gülüyor> Ayağını yapı çabuk kapatın. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun lan lan? Bana burada <fırtık> gördün. <gülüyor> Haydi. Faiz yap Anne, faiz. Ne <gülüyor> yaptın? Ne yaptın? Dur boş verin <gülüyor> <gülüyor> ya yaptığımız olsun ekem. Senin oğlum, Acırsa adam değilim. Gel. <gülüyor> benim seksizdenci bedelimi kısar.